Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Petrol Ofisi Soccer uygulamasında 12. haftaya girmiş bulunmaktayız. 12. hafta için kadromuzu oluşturacağız. Hemen giriyoruz. Geçen haftanın kadrosu duruyormuş öyle onu silelim. Öncelikle formatımız bu şekilde 3-4-3 şeklinde dizilişimiz. Şimdi Fikster'a bakalım Fikster ve Galatasaray Medipor Başakşehir'e oynuyor Denizlispor, Spor, Çaykurece Ankara Küçü Trabzon Konya Spor, Beşiktaş, Kayseri Spor, Sivas Kasımpaşa Gençler Birliği Ayrıca Liyan Spor, Göstepe 26 Spor, Fenerbahçe Antalya Spor, Gaziantin Şimdi 2-3 takım seçip o takımların kadrosu üzerinden ilk 11'imizi şekillendireceğiz Galatasaray, Medipor'u Başakşehir Galatasaray'ın sakatları çoğaldı milli takım maçları arasında milli takım maçlarında olduğu hafta bayağı bir sakat oldu Galatasaray. In. O yüzden Medipor Başakşehir bu maçın favorisi gibi gözüküyor Yani bu maçı Galatasaray alamaz gibi sanki Başka kim var? Ankara gücü Trabzon Trabzon bu maçı alır Tanık örgücü veya Başka kim var? Yeni Malatya, Fenerbahçe. zor maç. Bundan Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe'nin kullanmak akıllıca olmaz. Yeni Malatyas Spor'da basmanı zor. Ay temiz Allian Alanyaspor Göstepe. Spor evinde Göstepe'yi yenebilir. Evinde Gayet iyi oynayan bir takım. Alay Spor. İlk önce Başakşehir'le başlayalım. Başakşehir'in forvetleri. Herde Başakşehir. Başakşehir, yani Başakşehir. Krivelli tabii ki onu kullanacağız. Orta sahada Visey'i kullanabiliriz. Kartal, Alexič var. İrfancan'ın var. Son maç oynamadım ya. Bana Alexič koç affedin hemen. Hııı ha. Halbuki ki iyi oynuyordu Hııı Sakatlandım bilmiyorum ki Irfan Can Onu son maç oynamamış Onun cezalıydı aranızda öyle bir şey var? Dur yapalım o zaman Bakalım defansa bakalım Kaysar. Onu koyalım Kaleci Mert Günok bir e, Trabzon'dan seçelim Trabzon Spor Street Zorloth Zorloth koyarız 90 dakika bir de oynayanın hızlı gerekiyor yoksa puan gelme şansı kalmıyor maalesef hmm, orta sahada son Oysazı olmuş, oyna mıymış? Oysazı katlandım, hediye öyle bir şey herhalde. Vaka yemeğe. Vaka koyalım. Tefansına Gaston Campi. Bu adam oynuyor muyumuş? ilk defa oynuyormuş. 90 dakika. Seyini. Kim böyle alıyız başkan? Neyse bakalım. Hadi Hüseyin'i yıplayalım, Hüseyin'i. Kaydede Urucan'ı seçtik değil, ama Urucan sakat mı ya? O zaman... ...manda da seçmeyeceğiz. Bir tane daha... Kimi başkan? Hmm, Alanya Spor'un kalitesini kullanabilir miyim burada? Temiz Alanya Spor Numara rafını koyalım Cisse Junior Fernandos, eksi 2 miymiş? Oo, ki bu? Hmm, kalitesi olsun Kasitas var şu an kampus. Şu bakasitas. Da bir önce, bir önce daha koyduk? oldu, bir oyuncu daha seçebiliriz. Başka buradan kim seçti? Için... Ne çözüldü? Hani ne çözüldü? Payano. O da Savelas var Savelas var Pelitonu Peloton. koyalım evet. Şuraya bir de Ceylonu hmm, koysak Tamam. Alan 7-4-10 seçtik. Trauzon'dan seçelim tam da. Yusuf sarı. Sosuysa seçelim. Geri kalan oyuncularda şöyle yapıyorum Tüm takımlar deyip Puanı göre Diziyorum böyle Şurada değeri en düşük Olanları Seçmeye çalışacağım Hem diğer en düşük hem de Puanı en fazla getiren oyuncuları seçeceğiz Şurada 4.5 milyonluk Samas'ı var Onu bir seçelim bakalım. Şuradan kim seçelim başka? Hüseyin var. Trabzon. O Hüseyin. O ya? Hüseyin seç. Hmm. Şu Hüseyin'in yeni ne? Bu şey onun yeni bir şeyini seçelim daha az. bütçemiz artsın tüm takımlar dedik yine bayramızı geçelim kalsa yenemez ya başka şey Kasımpaşa kimliğine bilmiş? Gençler belli, belli olmaz. Kasımpaşa yenebilir onu. Bak bak bak, Kasımpaşa gençler birini yenebilir. Hmm. Nasıl yapalım? Kasımpaşa'dan seçelim o zaman. Ben Yüzef. Şöyle yapalım. Yusuf Erdoğan Şöyle düşük bir oyuncu Erdoğan evet, da açı Seni seçelim Hop bir dakika oldu? Porvet kalmış Porvet tek adam bile gitti ya Buraya adam çeşmeymiş miyiz? Söyledim ben buraya Evet Kadromuz bu şekilde olsun Burada kaptan kimi yapalım En fazla puanı kimi getirebilir mutlaka sol lote Soluk getir en fazla. Nasıl <Gülüyor> hissese? Nasıl hissese? Kaptan nasıl olsun? Evet arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde. Şöyle kaydırın. Umarım faydalı olur. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi oyunlar.